Karşımızda Washington Ulusal Galeri'de sergilenen Edward Manet'in harika eserlerinden biri. Aynı zamanda benim de favorim olan Demiryolu isimli eseri duruyor. Manet'in bu tablosu bazı yönlerden baktığımızda analiz etmesi oldukça zor bir tablo. Tablodaki karakterlerin arasındaki ilişkiyi anlamakta zorlanıyoruz ve yüzeyde oldukça belirsiz. Bu tabloyu çözümlemeye şöyle başlayabiliriz. Paris'teyiz. Paris'teki büyük tren istasyonlarından birinin dışında bekliyoruz ve demir parmaklıkların ardından trenlerin olduğu yeri izliyoruz. Burada Paris'te tekrar inşa edilmiş oldukça modern bir köprü de var. Genç bir kadın ve çocuğu dinlenmek için oturmuş. Kadın bize doğru bakıyor. Kucağında yavru bir köpek var. Eliyle, parmaklarıyla sayfalarını ayırdığı bir kitap tutuyor. Kadın direkt olarak bize bakıyor. Bizi sanki inceliyor ama bu kadınla olan ilişkimizi bilmiyoruz. Kadının orada olmasının bir sebebi var. Çocuk trenlere bakmak için, kadınsa dinlenmek için oturmuş olabilir. Bu tabloda konu etkileşim. Aynen büyük bulvardaki gibi. Şehir herkesin farklı yönlere doğru gittiği yer durumuna geliyor. Ve insanlar, sınıflar, yabancılar arasındaki ilişki kopuyor. Bu da bize modern yaşamı yansıtıyor. Mane bu tabloda işte bu durumu oldukça iyi resmediyor. Ayrıca sanayi kültürünün belirsizliği de güzel bir şekilde resmedilmiş burada. Arkadaki görüntüye, demiryolu inşasına bir bakın. Çıkan beyaz buharlar ön taraftaki siyah demir parmaklıklarla arasında bir tezat oluşturuyor. Beni bu tabloda en çok etkileyen ögelerden biri, tablodaki her bir ögenin modern hayatı sembolize etmesi ve aynı zamanda yakalanan anın mükemmel bir şekilde resmedilmiş olması. Mesela sağ taraftaki köşede üzümün durduğu çıkıntı ve siyah demir parmaklıkların ardındaki kahverengi boya. Sanki parmaklıkların önüne çıkmış gibi duruyor bu kahverengi boya. Perspektifle ilgili tüm kurallar farklı bir şekilde sunuluyor bu tabloda. Tablo tamamen modern hayatı vurguluyor. Buradaki küçük kızın koluna bir bakın ne kadar da rahat konumda. Merkezde değil, sınırlanmış da değil. Aynen hayatı nasıl algılıyorsak öyle. Manen'in tablodaki odağına bakın. Önce kitap, sonra köpek, sonra kadının yüzü ama esas olarak da kadının şapkası. Bu şapkaya bakarak şehirdeki insanların nasıl giyindiklerini, ne kadar modern olduklarını tahmin edebiliriz sonuç olarak tek bir kelimeyle ifade etmek gerekirse bu tablo için oldukça modern bir tablo diyebiliriz